Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz <gülüyor> Bu kaskta böyle senelerce video çeken adamlar vardı ya Nasıl yaptınız yemin ediyorum var ya tebrik ediyorum sizi Daha önce Türkiye'de görmediğiniz bir kas. Kutuya bir bakayım şu kutuda ne çıkıyor onu bunu da kenara alıyorum Bunlar çok daha güzel yapmışlar çok hoşuma gitti Yanlar yok Enixar'daki 2 hafta falan düştü Kayıplara karıştı kayboldu yani Gel gel Çıksana oğlum Çık Aa, çıkmıyor ya benim bu burundan çektiğim nedir arkadaşlar? Şurada şöyle bir pümü var. Bizi en üst konumdayken diye oturuyor zaten. Aa telefon düştü. Güvendiriyor yani kas kendine. Selviye Oğlum bu şey falan ne kadar zor ya çok zor ya yemin ediyorum bak şu dakikadan itibaren bu inceleme yapan adamlara saygı duyuyorum abi ya bana göre değil ya da çok zor bilmiyorum hani ben bir kask anlatayım dedim 50 tane şey masayı çektim buraya oda zaten bu kadarcık ışık koydum kamera koydum onu koydum bunu koydum arka açı maçı ıvır zıvır şuraya şey tutturdurdum böyle mikrofon falan tutturdum çekmeden yoruldum ya neden buradayız bu arada normalde bildiğiniz üzere hep motosiklet üzerinde alışkınsınız videolar çekiyoruz ediyoruz goy goy sohbet muhabbet ıvırdır zıvırdır bunların hepsi var Malum son zamanlarda Türkiye'yi dünyayı komple herkesi etkileyen bir virüs var koronavirüsü. virüsü Bundan dolayı insanların mümkün olduğu kadar evden çıkmaması gerekiyor e, Mümkün olduğu kadar hızlıca kontrol altına alınabilmesi için özgürlüğümüzden bir tık feragat etmemiz gereken zamanlar Bugün yanımızda kim var? Ya bu ötüyorum ben ya. Bugün AGV'den bir misafir var yanımızda. Bölüm oluyor diyor. Anlat. Kalk anlat. Ben anlatacağım bu saatten sonra. Evet. Daha önce Türkiye'de görmediğiniz bir kask Çok yeni henüz Türkiye'de çok yeni. Dünyada da çok yeni. Ama tabi aslında piyasaya çıkalı. 4 ay falan 4 5 ay kadar oldu ya da olmadı. Ama bir çoğunuzun bilmediği bir model. Eee birçoğunuzun onaylanan diyeceği bir model. Şimdi böyle şekil çukur yapıyorum hani böyle kaskı yeni açıyormuşum falan filan ama hayır tabii ki yeni açmıyorum. Ben bu kaskı kullandım da hatta yaklaşık 3-4 gün kadar kullandım. Bunu kullanma sebebim de şuydu aslında anlatırken kullanıcı yorumumu da anlatmak. Sip Arkadaşlar kaskın modeli AGV K6 dediğim gibi yeni bir model ve birçoğunuz yeni duyuyor olabilir Genellikle bu zamana kadar hep K5 vardı Adamlar K6 diye bir model ürettiler Ben normal şartlarda açık konuşayım e, AGV'nin bu sivri yapısını genellikle bütün modellerinde bütün kask modellerinde bu sivri yapısı hoşuma gitmeyen bir durum o yüzden AGV ile çok fazla bir e, aramız olmamıştı bu zamana kadar ama K6'da artık o sivriliği almışlar Sivrilik gitmiş daha tatlı böyle daha bir hoş görüntü gelmiş Şu 6 falan ve <gülüyor> Genelde K3, K5 işte masaya <gülüyor> düz koyamazsınız Genellikle buradan böyle kayar mayar böyle Hep böyle masanın dibine falan koyarlar Aynı zamanda yabancı YouTube kanallarında bu kaskı genelde Enixar kıyaslıyorlar aynı sınıfta olduğunu söylüyorlar bu anlatımı aslında NXR'a da katacağım artılarını, eksilerini birbiriyle karşılaştıracağım zaten ben çıkıp şey derim, karbon aramid malzemeden yapılmış ıvırdır zıvırdır bunlara girmeyeceğim o kağıt üzerinde anlatılanın arka planında kask nasıl bu emektar kaskımız yaklaşık 3 yıldan beri bizimle bundan sonraki hayatında muhtemelen artçı kaskı olarak sürdürecek çok sevdiğim severek aldığım hoşuma da giden bir kasktı ama yerini artık başkaları doldurdu. şu kutuya bir bakayım şu kutuda ne çıkıyor onu bir söyleyeyim kısaca bunu atacağım hemen çünkü kalabalık yapıyor abi bir taşıma çantası zaten standart Aa, bu gold vizör bu kalsın bunu takacağım çünkü vizörü değiştirirken değişimi de yapmış olurum izleriz hep beraber Pilak geliyor, pilak buhara karşı biliyorsunuz zaten. Ama ben takmadım, gerek duymadım henüz. Onun dışında işte kitapçıklar falan standart. Arada bir kurudukça yağlamanız için silikon yağ çıkıyor içinden. Bunlar aslında genel olarak e, hangi kask alırsanız alın içinden çıkan şeyler genel olarak. İstisnalar olur. O yüzden ona bir şey diyemeyeceğim. Onun dışında işte stickerdir, mitikirdir, bir şeyler var. O yüzden ben kutuyu kenar alıyorum. Bunu da kenar alıyorum. Ya şu açıklık var ya şu açıklık mükemmel bir şey nasıl mükemmel bir şey kask takıyorum ee, kask kafamda yokmuş gibi yani her yeri görebiliyorum herhangi bir görüntü kesintisi olmuyor sadece şurayı görüyorum şurada ufak bir kask parçası harici hiçbir şey gözüme çarpmıyor. Yani olduğu gibi yola odaklanabiliyorum. NXR'da durum böyle değildi. Nasıl değildi? NXR'da şu kısım biraz daha alçak olduğu için görüşünü ister istemez kısıyor. Ben tabi 3 sene kullandığım vakit bu kısma çok takılmadım. Çünkü ilk kaskımdı ve 3 sene boyunca ben bu kaskı taktım. Ya şu bak şurada bir burunluk var ya. Ben lanet olsun ben bu kaskı yırtıp ben bu çıkartıyorum. Aslında size gest gest çıksana. Çıkla. Aa çıkmıyor. Ya benim bu burundan çektiğim nedir arkadaşlar? Ben bunu aldığım ilk gün çıkardım ya. Neden biliyor musun? Kas kafama takıyorum ya. Kas kafamda. On ona manyak. Bak. <gülüyor> mesela hazır şu muhabbet geçmişken yani Onu da anlatayım. Çıkartamıyorsun kolay kolay. İş sen de çıkartamıyorsun. Enik durum böyle değildi. Enik sardaki herhalde aldıktan iki hafta sonra falan düştü. Kayıplara karıştı. Kayboldu yani. Nasıl düştüğüyle ilgili de hiçbir fikrim yok. Çok rahat çıkabiliyordu. Ufak ama önemli bir anekdot olsun. Gerçekten kaybediyorsunuz onu ve bu sadece ben değil benim gibi iki arkadaşım da aynı kaskı kullanıyor onlar da kaybetti havalandırma kısmına geleceğim çene havalandırması şuradaki açma kapama düğmesi var bir tane buradan açıp kapattığınız zaman şuradaki kanalları açıp kapatıyor tepe kısmındaki havalandırmalar yine istediğiniz gibi açıp kapatıyorsunuz şu şekilde bu da standart zaten bu da benzer özellikte. buradan böyle yana kaydırıp açıyorsun buradan da bunu yukarı kaydırıp açıyorsun beni mutlu eden çok güzel parçalardan bir tanesi çenepedi ne abi çenepedi Normalde nasıl gelir biliyor musunuz çenepetleri şöyle gelir buraya takarsınız çenepedine böyle boydan boya uzanır normalde tabi ilk aldığında bu çenepedi şöyle falan gergindi ama belli bir zaman sonra bu çenepedi tak çıkar tak çıkar şu hale geliyor ve olmasa da olur kıvamına geliyor yani bunda çok daha güzel yapmışlar çok hoşuma gitti şu yanlar yok takarken böyle içeri giriyor taktıktan sonra bunu tekrar dışarı verebiliyorsunuz yani zamanla deformasyona uğrayacak herhangi bir durum yok yani zaten kesik öyle söyleyeyim çok güzel yapmışlar bunu ve kolay kolay çıkıp düşecek kaybolacak bir şey değil yine. Ya bu zaten standart artık kaliteli saydığımız kaskların hepsinde bu acil durum ipi var herhangi bir kaza durumunda kolay çıksın diye bunları koyuyorlar ama tabi bize müdahale eden adam ne kadar bunun bilincinde ne kadar bu durumdan haberdar şansımız artık diyelim kask bağlama ipi double D tabii ki. vizyon nasıl açılıp kapanıyor şurada bir düğmesi var Yakın açıyı gösteririm. Şurada bir düğme var. Buraya basıyorsunuz ve yukarı kaldırıyorsunuz basılıyken. Bunu elinde eldiven varken, motoru kullanırken bir tık zorlanıyorsun. Yani bir herhalde 15-20 kez pratik yapman gerekiyor kullanırken. Çünkü ilk kaskı taktım eve giderken buhar falan yaptı. Abi açamıyorum, çıldırdım. Otobanın ortasında kenara çektim, öyle açtıp kapattım falan. Güzel, şık duruyor mu? Duruyor. Ama işte alışmadık. <gülüyor> Şöyle fakirli alışmışım abi Şöyle yandan kolay açıp kapatmaya alışmışım Keşke böyle bir şey olsaydı ama bunun kadar da güzel olsaydı diyorum Çünkü bu da belli bir zaman sonra oturmuyor Yani rüzgar almaya başlıyor Eminim bu daha kaliteli bundan Ama bu daha pratik Vizör açma kapama dedik Vizör açma kapamanın yanı sıra nasıl değişiyor Bu önemli Ah telefon düştü Telefon düştü bir dakika. Telefon düştü de birden panik oldum. Neyse devam ediyorum. Abi benim kullanacağım kaskın e, vizör açma kapama mekanizması pratik olacak. Kolay olacak. Çünkü neden? Çünkü kolay olacak. <gülüyor> ben bu vizörü e, şeffaf vizörden siyah vizöre, siyah vizörden şeffaf vizöre sürekli kolayca geçebilmeliyim. Neden abi? Sabah çıkıyorum, akşam geliyorum. Bazen akşam çıkıyorum. Bazen sabah çıkıyorum falan filan böyle her arada kullanabileceğim potansiyel var. Üşeniyorsun abi, belli bir zaman sonra üşeniyorsun bunu çıkartıp takmaya. Şurada şöyle bir pimi var. Bizi en üst konumdayken bu pimi indiriyorsunuz zaten çıkıyor direkt Şimdi size e, kaskın makyajını yapacağım. Takarken de aynı şekilde pimi çekiyorsunuz aşağı doğru diye oturuyor zaten. Nasıl abi? Çiçek olmadı mı ya? Harbiden mükemmel oldu bak. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle <gülüyor> abi bu kaskta böyle senelerce video çeken adamlar vardı ya nasıl yaptınız yemin ediyorum var ya tebrik ediyorum sizi cam direk buhar yaptı bak bak buraya basıyorsun yukarı açıldı kaskı zaten elinize aldığınız zaman fark ettiyor yani hissettiriyor o e, malzeme kalitesi olsun ne bileyim güvendiriyor yani kask kendine Let me take a Uf buhar yaptım petleri falan gerçekten çok güzel yumuşacık çek gibi saç ne böyle oldun abi gelelim en önemli iki konuya yani kask alırken dönen iki tane konu ne soruyorlar bir Rüzgar alıyor mu? İki ses alıyor mu? Rüzgar konusuna e, kefir olabilirim ki rüzgar almıyor. Gerçekten çok güzel kaliteli çiçek gibi kask. Onun dışında e, ses alıyor mu? Ya bu ses alıyor mu kısmını ben bir türlü çözemedim. Hani yoldasın, kafanda kask var, trafiktesin, 120-130 larla gidiyorsun belki. Ses alıyor mu diye soruyorlar. Rüzgar almıyor, ama kaskın dışındaki o rüzgar sesini zıvır zıvır duyuyorum. Hani eğer kast bu mu hani ses almama konusu bilmiyorum ama bir sesi duyuyorum yani hissediyorum o sesi trafiğin içindeyim yani o yüzden o kısma bir şey söyleyemiyorum çünkü dünyaca kabul edilen e, sessiz kasklardan herhangi bir tanesini kafama takıp kullanma fırsatı bulamadığım için sessiz kask nasıl oluyor bilmiyorum ama rahatlık konfor olsun e, ne bileyim gerçekten güzel hoşuma giden bir kask oldu dediğim gibi bundan sonraki süreçte kısmetle beraberiz Allah güvenlik <gülüyor> test etme imkanı tanımasın ama e, güvenli olduğunu düşünüyorum yanlış hatırlamıyorsam karbon aramid malzeme olması lazım dediğim gibi bunların hepsini e, yazılı olarak internete agv k6 model yazdığınız zaman detaylıca bulabilirsiniz. Ben bu detaylara girmiyorum. Zaten şu anda içinde olduğum oluşum da benim çok fazla becerebildiğim bir konu değil. Böyle kameranın karşısına geçip ışık takıp falan filan böyle anlatabilen bir insan değilim. Kameranın ben hep arka tarafında olmak benim tercihim. Abi böyle daha bayır bana beni salacaksınız. Ben oralarda koşturacağım, edeceğim, diye makara kukara yapacağım. Mangalımı yakacağım, mu çekeceğim vesaire ya da kameranın arkasında motor kullanırken konuşacağım, anlatacağım bir şeyler. Yeni bir kas kaldığım için, Türkiye'de ilk olduğu için ve yeni bir model olduğu için ben bunu anlatmak istedim, tanıtmak istedim. Belki birçok insan bilmiyordu ve şu anda haberi oldu veya e, haberi olup da işte Türkçe kaynaklardan herhangi bir kullanıcı yorumuna ulaşamadı, e, kullanıcı deneyimlerine nasıl ulaşamadı? TRD tek, TRD ilk falan. Böyle miydi? Böyle mi deniyordu? Yani tam olarak e, TRD tek diyemeyiz çünkü seri halinde geldiler ama TRD ilk kullanıcı olduğuma eminim. Çünkü başka kimseye satılmadı bu kas <gülüyor> henüz. O yüzden çok da fazla zaman geçmeden hazır evlerdeyken çekip tanıtmak, size de anlatmak istedim. Diyeceklerim bu kadar. Şu anda başka aklıma gelen bir şey yok açıkçası. Yani aklıma şu an için yok ya. Dediğim gibi güzel kask ya Hoşuma gitti. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bunu da artçı reyonuna alalım. Bundan sonra arçımız. Hadi kapatıyorum o zaman. Kendinize iyi bakın. I'll